Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Realme C11 cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz Realme'ni biz daha önce farklı farklı modellerinde incelemiştik. Epeydir yeni ürünleri gelmiyordu bize ve C11 ile birlikte tekrar Realme ürünlerine ulaşmayı başardık ve böyle uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğimiz bu modeli kutusundan çıkartıyoruz. Oldukça ince ve şık bir kutumuz var. Realme'nin standart bu. Birazcık sarıya doğru kaçan turuncu bir rengi var kutuda da gördüğünüz gibi. Hemen şöyle arkasında neler yazıyor onları size kim göstereceğim bunları bu arada. 5000 miliamperlik bir pilimiz varmış. 6.5 inçlik mini drop full screen diyor. Yani bir adet küçük bir damla çantıymız var bu anlama geliyor. 13 megapiksellik dual bir kameramız var yapay zeka destekli. Ve Helio G35 işlemci olduğu da söylüyor şöyle. Bunu da göstermiş olayım. Sevgili kameramanımdan rica ediyorum. Buraya doğru bir gelsin. Evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunları gördüysek şimdi kutu açılımını yapalım. Şöyle kameramız biraz yakına gelsin. Klasik bıçağımızı çıkartıyorum. Şöyle kenarlarından jelatinimizi açıyorum. Evet açtık. Bıçağımızı kaldıralım kenara. Ve Realme'nin poşetinde hop attık. C11'i şöyle kutusundan çıkartalım. Evet. Şu anda Hey, welcome to Realme family. Hey diyor Realme ailesine hoş geldin diyor şu anda bize kutu. Biz de hoş bulduk kardeş diyelim. Burada bir şey yok. Yok değil mi? Kullanım kılavuzları falan filan var. Kılıf çıkmıyor gibi bir hisse kapıldım. Eğer içerlerde yoksa. Biliyorsunuz bazı modellerin kutusundan kılıfta çıkıyor. Şöyle telefonu çıkartalım. Evet, telefonumuzu çıkardık. Şöyle güzel bir telefon modelimiz. Jelatinimizi açalım. Şöyle alttan. Eh, bayağı da sertmiş bu arada. Jelatinimizi çıkardık. Bir de şu jelatini de sökelim. da buraya koyalım. Şu anda arka tarafı görüyorsunuz. Dual kameramız var. Daha e, köşeleri yuvarlatılmış kare şeklinde bir Kamera alanımız bulunuyor. LED lambamız da bu alanın içinde. Biraz fazla büyük olmuş bu alan ama neyse vardır bir bildikleri diye söyleyeyim. Dual kamera burada, bir de LED lambamız var. Reel mi yazısı var. Şu anda ekranda görülüyorum bilmiyorum ama gördüğünüz gibi böyle boydan boya bir çizgi var. Kameranın altından başlıyor ve böyle bir kabartma şeklinde de bir reel mi yazısı görülüyor. Yan tarafa bakalım. Açma kapama tuşumuz mevcut. Ses açma kapama tuşlarımız mevcut. Bu tarafta herhangi bir tuşumuz yok. Sim kart yuvamız burada bulunuyor. Bunu da göstermiş olalım. Bu arada başka bir şey var mı? Üst tarafta bir şey yok. Onu da görüyorsunuz şu anda. Alt tarafa bakalım. 3.5 mm kulaklık çıkışımız var. Micro USB bağlantımız var gördüğüm kadarıyla. Hoparlör ve mikrofon deliklerinde yine bu alt tarafta görüyoruz arkadaşlar. Şimdi cihaz açılırken ben bir taraftan da diğer kutu içeriklerine bir bakalım. Kablomuz burada. Şu kabloyu bir göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz sarı renk. Burada da var. Bu sarı turuncu karışımı rengimiz kablonun içinde. Micro USB kablomuz bu. Şöyle bir de adaptörümüz var. Realme yazan üzerinde. Görüyorsunuz. USB kablosunu buradan şarj ediyoruz. Bunun da içi sarı bu arada. Turuncuya yakın bir sarıdan bahsediyoruz. Tabii ki yine Gördüğünüz gibi. Bu da burada. Kulaklık vesaire yok galiba. Bakalım. Yok. Kulaklık falan yok arkadaşlar. Kulaklık çıkmıyor. Bazı markalarda çıkmadığını söylemiştik zaten daha önce. Şimdi bu arkadaşları yerine koyalım. Evet. Yerine koyduk. Bunu da yerine koyalım. Şimdi birazcık ben açılış yapmak istiyorum. Telefonun ayarlarını yapalım. Tabii güzel Türkçemizi bulmamız lazım. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Ee, Türkçe, Türkçe, Türkçe. Evet, Türkçe'yi bulduk. İleri diyoruz. Bölge diyecek. Bunu da Türkiye diyeceğiz. Sonraki dedik. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. Her şeyi kabul edelim. Zaten etmem lüksümüz yok. İleri diyoruz. şimdi Wi-Fi'ye bağlanmayalım. İleri diyoruz. Diğer dedik, diğer dedik. Kabul ettik. Ekran parolası vesaire ayarlayacağız ama şu an ayarlamayacağız sonra diyeceğiz ileri diyoruz sonra diyoruz şu anda cihaz açılıyor bir yandan da ben aslında özelliklerinden de bahsetmek istiyorum size 6.52 inçlik IPS LCD bir ekranımız var cep telefonumuzun 720x1560 piksellik bir çözünürlük sunuyor bu ekran Ekran gövde oranımız ise %88.7 arkadaşlar. 29 bir ekranımız var. Biraz ince uzun bir ekran var. Başlayalım diyelim bakalım. Tekrar devam edelim. Şu anda telefonumuz ayarları yapılmış olduğu en azından temel ayarları yaptık arkadaşlar. 3 GB'lık RAM'imiz var arkadaşlar. 32 GB depolama alanımız var. MediaTek Helio G35 işlemcimiz var. 13 megapiksellik bir ana kameramıza 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. 5 megapiksellik de şu anda gördüğünüz gibi ön kameramız mevcut. Damla çekti şeklinde bir çantiğimiz bulunduğunu da hemen ekranda sizlere göstermiş olayım şu anda. Micro SD bellek yuvası desteğimiz var. Android 11 işletim sistemimiz var. 3.5 mm kulaklık çıkışı az önce gösterdik. 5000 mAh'lik pilimiz var. Ters şarj özelliği var. Bu üründe enteresan bir özellik var. Kablosu. tabii uygun bir kablo bulmanız lazım buna yalnız. Yani iki ucuda Micro USB ya da bir ucu Micro USB diğeri Type-C de olabilir. Bir e, kablo bulursanız ters şarj yapıyor kablolu olarak Wi-Fi 802.11 BGN var ve baharat grisi ve yeşil renk seçeneklerin olduğunu söyleyelim fiyatı ise arkadaşlar 2699 TL Realme telefonlar uygun fiyatlı modeller genelde arkadaşlar ayarlarını yapmadığımızı şu anda 1 Ocak Çarşamba gösteriyor ayarlarını yaparsak o tarih vesaire düzelecek telefonla ilgili detaylı bir inceleme de gelecek arkadaşlar o inceleme gelene kadar eğer mi C11 ile ilgili merak ettikleriniz, şurası böyle mi, şurası şöyle mi diye sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Hazır açmışken bir de kamerayı açalım arkadaşlar. Kameramızı da gösterelim. Tabii geniş açığı yok kamerada. Onu söyleyeyim. O yüzden bir zoom girebiliyoruz. Bakın burada 4x'e kadar zoom girebiliyoruz. 1x var. Daha da zoom çıkma ihtimalimiz zaten yok. Çünkü geniş açı kamerası yok. Gece modu var. Bu mesela güzel. O hoş bir özellik olmuş. Portre modumuz var. Çünkü neden? Alan direniği kameramız var. Öne geçelim kamerada. Şimdi beni göreceksiniz ve kameramızı göreceksiniz. Merhaba diyelim hepinize. Burada da portre modu var bu arada. Şu anda ekranı görürsünüz. Flu arka planı flu yapmış durumda. Fotoğraf modumuz var. Şu anda flu değil. Arka video modumuz var. Bu şekilde bir cep telefonumuz olduğunu söylemiş olayım arkadaşlar. Her iki da 1080p Full HD video kayıt yapabiliyor. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Söylediğim gibi telefonla ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. İnceleme videosunda hepsini yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Realme C11'i kutusundan çıkardık ve özelliklerini göz attık. Kurulumunu vs. yaptık. YouTube kanalımıza aboneysenizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.